Peki bu tahliller sıraladığınız şekilde yapıldı. Kiminde çıktı, kimin de e, takiptesin diye cevabı alındı. Derecesine göre tedavi aşamaları aynı mıdır? Ya da e, kişiye özel tedavi aşamasında herkes birbirine mutlaka olacaktır. E, bulunduğu tedavi aşamasında şikayetlerini dile getirirken niye bende uzadı ya da neden devam ediyor süresi diye sorular sorabilir. E, tedavi aşaması kişiye özel olduğunu biliyoruz ama evreleme kısmında siz 1 ile 4 arasında e, değiştiğini dile getirdiğiniz için diğer yayınlarımızda tedavi aşaması da farklı olduğunu e, söyleyebilir miyiz hocam? Evet, şimdi hemen tüm e, kanserle ilgili e, konularda tüm e, Toplumun veya halkın öğrenmek istediği kolon kanseri veya ilgili konuştuğumuz kanserde evre var mıdır, kaç evredir veya daha önceden bir miktar bilgisi de varsa da işte evre 4 kötü müdür, evre 1 nasıldır gibi sorular gelir. Kolon kanserinde de genel olarak halkın Hani anlayacağı şekilde söyleyecek olursak 4 evremiz vardır. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4. Evre 1 ve 2 erken evre kolon kanserlerini alır. Evre 3 de erken evredir ama toplumun, bir miktarda bizim lokal ileri dediğimiz yani kolon etrafındaki, bağırsağın etrafındaki lenf bezlerini tutmuştur. Onun için uzak organlarda bir şey yoktur ama yine de evre bir ikiye göre biraz daha ileri bir evredir. Evre 3 ise kolondan veya rektumdan tümör ya kan yoluyla veya lenf yoluyla vücudun, uzak organlarına, uzak dokularına gitmiştir. Oralarda yer bulmuştur ve metastaz yapmıştır. Yani sıçramıştır. Orada yeniden gözle görülebilir kitleler haline getirmiştir. Bunlara evre 4 diyoruz. Her evrede tedaviler farklıdır. Erken evrede genellikle lokal tedaviler, yani cerrahi tedaviler daha ön plandadır. Özellikle bağırsağın doğrudan çıkartılması önemlidir. Evre 3 Evri 2'nin e, çok az bir kısmında e, çok kısa e, sistemik tedaviler, 3 aylık kemoterapileri e, hastaya göre yine değerlendiririz. Aynı e, patolojik özellikleri e, gözüken e, iki hastada birine 3 ay tedavi verirken, e, iki tane ilaçla veya biri koldan, birazdan birine 6 ay tablet, birine hiçbir tedavi vermeyebiliyoruz. Orada bir takım moleküler, genetik birçok faktör önemlidir. Onun içinde e, e, hastalara daima lütfen tümörlerinizi başka hastalarla karşılaştırmayın. Herkesin erken evrimi olsa tümör özellikleri kendine özgüdür. Tümörün tümör, e, özellikleri kendine özgüdür. Onun için de onkologlar buna göre tedavi planları yapar. E, yani işte arkadaşım kolon kanseriydi, 6 ay aldı, ben niye almadım gibi veya o hiç almadı, ben niye aldım gibi kıyaslamalar yapmamalıdır. Evre 3 kolon kanserinde ise e, mutlaka sistemik tedaviler çok önemlidir. Sistemik tedavi medikal onkologlar olarak bizim verdiğimiz kemoterapiler. E, hemen çoğunda koruyucu amiyat sonrası kemoterapiler vermediğimizde hastalık nüksetme olasılığı çok yüksektir. E, tümör alındığı halde neden Hastalar genellikle yani cerrahımız bizi ameliyat etti, tümörümüzü kaldırdı. Neden tedavi alıyoruz sorusuyla gelirim. Bizde bunun özellikle gözde görülmeyen tümör hücrelerini yok etmek amacıyla olduğunu vurgularız ve olan makroskopik tümörü değil görülmeyenleri yok etmek amacıyla verdiğimizi söyleriz. Ama yeni çok yeni artık son birkaç yılda son zamanda artık iyice de oturdu. Evre 3 tümörlerinde çoğunda artık ameliyat öncesi kemoterapiler, radyoterapiler vermek rektumda özellikle mutlaka tümörün daha iyi küçülerek cerrahi kolaylaştırması ve uzun takiplerde de bunun hastanın sağ kalımına, hastalığın tekrar etmesini de etkilediğini gösteren çok kuvvetli bilimsel çalışmalar vardır. Bu da artık günlük pratiğimizi değiştirecek. Yani evre 3'te de e, cerrahi kadar asil e, yani gerekli ve öncelikli tedavi olarak belki cerrahin önüne e, geçtik e, diyebiliriz. Evre 4'te de yani e, radyo, evre 3 rektumlarda radyoterapi önemli bir e, tedavi parçasıdır. Evre 4'te de kişiye göre tabi cerrahiden radyoterapiden fayda görmekle birlikte ana tedaviler bizim kemoterapilerimiz. Akıllı tedavi dediğimiz akıllı ilaçlar veya bizim tıbben söylediğimiz hedef target tedaviler diğer bir seçeneklerde immunoterapiler yine burada çok güzel bir şekilde bir özel bir alt grupta iyi seçenekler olarak karşımıza gelmektedir. Ama kimisinin evre 4 kanserinin yeri farklıdır, tümör hücrelerinin özellikleri farklıdır, kimisi bazı akıllı ilaçlara duyarlıdır, kolon kanseridir ama bir kimisi duyarlı değildir. Kimisi immüno duyarlıdır, kimisi değildir. Yani onun için de kişilerin hani benim kanserim neden o immüno alıyor, ben almıyorum. Onu mutlaka on koloyle paylaşarak söyleme yani yani sorularını on koloyle paylaşarak çözüm getirmelidir. Başka kanser olan kişiyle onu çözemez asla ve Hemen hemen evde 4 kanserlerinin özellikle az metastazı olan hastalarda cerrahiden faydalanarak onlarda 6 ay kemoterapi sonrası cerrahi edildikten sonra metastaz bölgesi ve primer bölge takibi alınabilir ama onun dışında belli sayıdan fazla tümör olan hastalarda çok iyi yanıt alınsa bile hemen pek çoğunda ilaçları tamamen kesmek yerine sadeleştirerek uzun yıllar e, hastalığı kontrol altında tutmak. Veya imnoterapilerdeki gibi tam yanıtlar alarak o yanıtı korumaya yönelik e, takip tedavileri koruma tedavilerine devam ediyoruz. Evre 4'lerde genellikle ilaçları e, işte çok iyi yanıt aldık birden keselim'i genelde tercih etmiyoruz. E, basamaklı basamaklı e, seyrelterek e, azalttığımız hastalarımız var. Duruma göre hastaya göre bir de yan etkiye göre. Bazı yan etkilerde tedavinin devam etmesine engel olursa o zaman yine tedaviyi kesmek gerekebiliyor. Biraz tabii burayı çok uzun varitalı konuşmak gerekiyor ama. Ee, bu şekilde ama e, sizin hastalarınız ve bu sağlık sorununu merak eden herkes için de önemli bilgiler evet. olduğu için paylaşmak e, çok çok önemli. Peki kişi e, tedavisini aldı ve artık e, bu sağlık sorununda e, siz diyorsunuz ki e, tedavilerinizi gerçekleştirdik ve artık e, evden e, düzenli olarak sağlık kontrollerinizi belirli günlerde gelerek takibi alacağız diyecek e, dediğinizde. E, bu aşamada kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bu tanı ile karşılaştıktan sonra birçok kişiyle de röportaj yaptığımızda, konuştuğumuzda da ister istemez bir psikolojik olarak etkilenmesi, ailedeki e, ister istemez yaşam alanındaki düzenlemeler nasıl olur, nasıl devam edecek diye sorular e, peş peşe geldiği için size soralım hocam. Evde tedavi nasıl olmalı, beslenme aşamasında özellikle Özellikle siz diyorsunuz ki hep organik olması lazım. E, belirli özellikle şu ilaçları kullanırken şu gıdaları tüketmemesi gerekir e, dediğiniz gıdalar var mı diye de soralım. Evet, e, şimdi özellikle e, tedavimiz bitti ve eve gidelim. Yani, takip, ta, e, takip kontrollerini çağırdığımız hastalar ayrı ama... Genel olarak tedavi verirken de hastalarımıza belli bir diyet önerisini özellikle de e, onkoloji e, eğitimi alan diyet isteyen arkadaşlarımızla o bölümü sürdürmekteyiz. Yani e, hangi gıdalara dikkat edeceğiz, neler yiyeceğiz ama genel olarak aslında işin özeti sağlıklı beslenme. Evet bazı gıdalar örnek işte greyfurt gibi. Ee, vesaire. Yani. Neden Greyfurt hocam? Ee... Çünkü Greyfurt hemen hemen baktığımızda yani bu ilaç e, şeyleri vardır, kitapları vardır. Hani ismini söylersek reklam şeyine giriyor diye. E, hemen her ilacın altında yazar Greyfurt. Çünkü Greyfurt e, bazı ilaçların karaciğerdeki metabolizmasını arttırıyor, bazılarını engelliyor. Bu nedenle de Greyfurt e, en Yemeyecek yani hasta, evet tedavi bizim tedaviler çalışması. sırasında alınmaması gereken başlıca e, meyvedir veya e, yiyeceklerdendir. Onun dışında da e, bizim aslında yeme dediğimiz şeyler normal bireylerin de sağlıklı e, olabilmesi için dikkat etmesi gereken yani meyve suları, gazozlar, e, bir takım işte gazlı içeceklerin tamamı e, özellikle glisemik indeksi yüksek e, karbohidrattan e, zengin beslenme şekli. Bunlar işte aşırı şerbetli tatlılar tüketmek, çikolatalar, rafine şekerden yapılmış bir takım tatlıları sık tüketmek gibi. E, bunları e, azaltmak gerekmekte. Bunu hani sadece sen işte tedavin bitti. E, yani tedavi, mesela aslında tedavi bittiğinde, hocam ben bunları artık yapabilir miyim? Yani bu aslında... Bizim yaşam boyu bir prens şeklinde yaşam prensibi haline gelmesi Gelsin gereken mi? şeyler ve sağlıklı bireyin de dikkat etmesi gereken durumlar. Ama işte kemoterapisi bitti veya biz koruma tedavisi olarak eve örnek kolon kanserinde hap tedavisi daha az kullanıyoruz. Öyle bir şey de vermiyoruz. Yani herhangi bir medikasyon dediğimiz ilaç tedavimiz yoksa kreifurtunu yiyebilir tabii ki diyoruz ama Yine de o e, tedavi sırasında verdiğimiz diyet önerilerini yaşam boyu devam Dikkat etmesini önererek efendim, gönderiyoruz. Evet. Onun dışında bazen hasta yakınları aşırı hastaya ilgi göstererek bu sefer hastanın hayatını çekilmez hale getirmekte. Bunu yemesin, bunu içmesin, şöyle kalkmasın. Tabii ki e, hastayı belki e, her zaman iyi bir refakat ederek yardımcı olmaya çalışacağız ama normal hayatını da bir şekilde bu sosyal ortamını da enfeksiyon kurallarına birtakım yine beslenmesine vesairesine dikkat edecek şekilde devam ettirmesi gerekmekte. Yani ayrıca bir faunüs içeriine sokmamak gerekiyor. Normal yaşam tarzına kaldığı yerden devam edecek. Devam edecek ama yaşam tarzı derken eğer hareketsiz bir yaşam tarzı varsa bunu mobil hale getirmeye çalışacak. Yani en azından işte haftanın 3 günü yarım saat yürüyüş yapmaya çalışacak. Ee, yani yaşam tarzında Hayattan sigara varsa evet. sigarasını bırakacak, alkolü varsa alkolünü bırakacak, ne bileyim işte e, salam, sosis vesaire işlenmiş et ürünlerini, mangal partilerini bunları bırakacak. Yani e, normal hayat dediğimiz şeyde bunlara dikkat ederek normal hayatına devam etmesi gerekecek.